Genelde insanlar değişimden korkarlar. Evet. Hani bir meslek değiştirmede de hani mesleklerinde mutlu değillerdir. Ee, bir sürü problemler yaşarlar. Hı hı. Her gün şikayet ederler. Zira bu başka şeylerde de öyle ama e, de, gerekli değişikliği yaratamazlar. Hı hı. Çünkü neden? Zihin tekrar devreye giriyor. Hı hı. İşte bunu yaparsan böyle olur. Bir sürü olumsuz düşünceler zihnimizden evet. geçiyor ve tutunma ihtiyacı yani o şey sahip olduğumuz şey kötü bile olsa, iş kötü bile olsa, eş kötü bile olsa ya da etrafımızda her ne tür sorun yaşıyorsak, tutunuyorsak onu bir türlü bırakamıyoruz. Şimdi Neden? orada zihin ötesi terapisi nasıl yardımcı oluyor Çok işe yarıyor. Çünkü dediğim gibi o tutan şey de zihin. Yani bakın insanlar konfor olanlarının bozulmasından hoşlanmalı. Evet. O güne kadar onlara öğretilmiş olan ve tutumluklara inancın Sarsılıyor olması onları tedirgin eder. Evet, Onun için şeyler var orada, çünkü. orada bir kırılma noktası var. Hazır olmayana hiçbir şey yapamazsınız. Elektroşok bile verseniz bir işe yaramayacak. Hı -hı, evet. Şimdi ve bir insan bir şey tutunuyor. İşine yaramadığı halde Hı -hı. o şeyi yapmaya devam ediyorsa siz de psikolog olduğunuz için bunu evet. iyi anlayacaksınız. Seyirci de anlayacaktır. Oradan bir ikinci kazancı vardır. Yani o şeye tutulması onu başka bir şeyden koruyordur. Tabii. Ve o koruduğu şeyi bulup... Ama burada bulup... bazen de o koruduğu şey, şey korkunun kendisi oluyor. Evet. Aslında o yüzleşmekten korkuyorsun. Aslında aynen öyle. Çünkü e, bizim bu da bir... Hani o kabuğun içinde kalmak daha sana e, güvenli, güvenli geliyor. geliyor. Tabii çünkü şöyle bir şey var. Bize küçükken yani, genellikle öğretilmiş ve maalesef insanın canına okumuş bir e, kavram var. Bir kafayı evet. çakılmış yanlış inanç kalıbı. Aman karıştırma içinden pislik çıkar. Evet. Yani hiçbir şekilde hiçbir şey, karışma bulaşma. Karışma bulaşma Hı -hı. sana dayatılan toplumun bir neferi olarak hiç sorgulamadan körük örne biat ederek git. Evet. Sana dayatılmış şeyler bunlar. Bunlarla yaşa git. Hı -hı. Ondan sonra geliyor bu insanlara atmış su Hatta yaşına. eğitimde de dayatılan o ezbercilik. hani evet. Hepimizin geçtiği yollar bir şekilde. Hani halbuki senin. anlamak gerekiyor. Anlamak eleştirmek. Yeri geldiğinde bir şeyler eklemek. Yeni bir şeyler eklemek. Mutlak kader de böyle ortaya Hı -hı. çıkıyor. Yani bu benim bana yazılmış. Bana şu, şu şu şunu uygulayacağım. Onun dışında bir şey yapmayacağım. İşte burada biraz sıra dışılığa kaymak lazım. Evet. Ha, orada... Atalet ya da eylemsizlik de kökeni budur. Birçok insana gelişim adı altında bir takım öğretiler sunulmuştur. Un var, şeker var, yağ var. Evet. Girip bir türlü helva yapamazlar. Sizin Hı -hı. vurguladığınız bu tür insan. Evet. Çünkü aslında orada o dönüşüm sürecinin ürkütücü tarafı yani mesela bir örnek vereyim size. Hı -hı. <gülüyor> bir belgesel izliyorsunuz tamam mı? Hı -hı. Birden içinizde o belgeseldeki muhteşem doğal olaylarını görüyorsun. Mesela işte bu örneği belki daha önce vermişimdir. Ee, kuzey ışıkları denen rengarenk evet. doğal olayları vardır. Orora borealis diye hı hı. Dersiniz ki ay harika muhteşem Geçmek ben gitip bunu evet. yerinde izlesem. Evet. Fakat o istek olarak kaldığı müddetçe siz kalkıp bir elime geçmediği müddetçe sürece... onu sadece hayal Tabii. edersiniz. Tabi. Ama bu aynı şey korkularımız içinde. Yani bir şey değiştirmekten korkuyorsun. İşini değiştirmekten korkuyorsun. Kendik önüne engeller koyuyorsun. Hı? Ben bunu da yaşamam çünkü yeterli. Evet. Parayı kazanamazsam ne olacak? Kiramı nasıl ödeyeceğim? Ya da şunu yaparsam böyle böyle nasıl olacak? Halbuki aslında hepsi kendi önüne koyduğun engeller. Ben şunu soruyorum. Mesela diyor ki hocam işte para kazanmam lazım. Yani ben ona bir sürekli kaygı içinde olan bir insan ne söylerseniz onun kaç, bir kaçacak bir yer evet, bulur. Evet. Ben diyorum ki paran olmasa ne olur diyorum. Böyle Hı -hı. bir kalıyor. Tamam mı? Mesela şöyle bir şey duydunuz mu? Cenaze namazı okunur ya. Evet. E, ve imam meftanın önünde cenaze namazı kılınırken şöyle Hı -hı. der mi? E, rahmetli, çok iyi adamdı. İşsizlikten öldü. <Gülüyor> parasızlıktan öldü. Hiç böyle bir ölüm gerekçesi duydunuz mu? Duymadık. Dolayısıyla ölünmüyor. Evet. Ha, bunun yarattığı kaygıların sonucunda oluşmuş bedendeki komplikasyonlar ölüme sebebiyet evet, veriyor. Mesela para ve e, kariyer sahibi olmamaktan dolayı kaygı denen şey gelişiyor. O, <Gülüyor> bir, o da bir zihin algısı. Bu arada kaygı, korku, öfke, suçluluk bunların hiçbiri aslında gerçekten duygu değiller. Evet. Zihnin bir yanımsamaları. Ne oluyor? Mide ve bağırsak sisteminizi vuruyor. Tabii Mide kanseri oluyorsunuz. Etkiler oluyor. Hı hı. Yani ölen insanlar parasızlıktan ya da kariyer sahibi, iş sahibi olmadan ölmüyorlar. Onun yarattığı durumlar. Eğer o kaygıyı ortadan kaldırırsanız hatta Öncesinde sizinle biraz sohbet ettiğimiz zaman onu görmüştük, onu size söylemiştim. Zaten kaygıdan aranırsanız, bütün duygulardan aranırsanız işte o sizi ana çeken şeydir. Tabii an, o zaman an, zaten an. anda kaldığınızda sağlık problemleri evet. farkındalıklı yaşadığınız zaman aslında pek çok sağlık probleminin önüne geçiyorsunuz. Çünkü neden? Dediğiniz gibi bütün stres, kaygı, üzüntü, o telaşlar hepsi vücudumuzda bir yerlerde birikiyorlar. Şunu sorayım size, bunu seyircilere de sorayım. Hı hı. Şu anda, şu anda evet. bir problem var mı? Şu anda hiçbir problem yok. İşte bu. Şu anda anımızda neşe var. Evet. Evet. Bu, yani, yani aslında o an ne yaşıyorsan, işte su içiyorsanız suyun tadına verbilmek, ağzına verbilmek. Yani o an ne varsa, ee, şimdi ekranlar var, o an yaşadığınız ortamda ne var onları düşündüğünüz zaman, o anın farkındalığıyla yaşadığınız zaman ne geçmişe takılıyorsunuz ne geleceği çok Zihin geçmişe gelecekti. yaşatıyor, hı hı. hiç ee, bir daha dönülemeyecek bir noktaya getirirsi korkularla boğuşturuyor. Ya da hiç var olmamış bir geleceğe götürüyor. Tabii. Yani yarının ne olacağını bilmediğimiz bir hayatın içinde neyin kaygısını, buradan çıktıktan evet. sonra bizim ne kadar yaşayacağımız biliniyor mu? Bilinmiyor. Tabii. Ben zihin ötesi terapisinde bu kaygı, korku, öfke, suçluluk, üzüntü hı hı. vesaire süreçlere sebebiyet verebilecek olan zihin kayıtlarını devreden çıkartıyorum. Yani evet. algıyı değiştiriyorum. Çünkü insanlar baktı ve gördüğü şeyi olduğu gibi göremedikleri için bunu hı hı. yaşıyorlar zaten. Hı hı. Yani ben baktığımda sadece o olayı bir olgu olarak görüp o anda düşüncesizlik haline geçebiliyorum. Hatta benim bu anlamda yaptığım workshoplar var. Hı hı. Burada tamamıyla düşüncesiz kalabilmeyi garanti ediyorum. Hiçbir şey yapmadan... Zihni şöyle bir evet. sakinleştirip susturuyorsunuz. Eğer kayıt şey veriliyorsa, altyazı geçiliyorsa beni arasınlar. Hı hı. Nasıl düşüncesiz olacaklarını ondan anlatayım. Çok kolay. Ben düşüncesiz yaşıyorum. Düşünceler başa beladır. Aslında düşüncesiz de yaşamıyoruz. Düşünceler gelip gidiyor ama farkında olduğumuzda evet. onları biraz susturabiliyoruz. Farkında oluyoruz. Hani bu korku, bu korku nereden kaynaklanıyor diye bir bakıyorsun Bu kendine, kendine dışarıdan bakabilme evet. becerisiyle ilgili. Bu da zihnin Oyunlarına yenik düşmemekle ilgili yani. Tabii. Gülnihal şunu yaşıyor, hop kendini çek ve hı hı. Gülnihal burada ne hissediyor? Evet. Ve oğun onu nereye götürür? Hani biraz önce sorduğum gibi. Cevabını çok rahat verdiniz. Yani imam okurken e, bu adam parasızlıktan öldü demiyor. Evet. Dolayısıyla hı hı. bu anlamsız durumların içinde yaşadığınızı fark ettiğiniz anda ondan çıkabilme yolunu bulabiliyorsunuz. Beyin öyle çalışır çünkü. Aynen. Bir şeyin neyi ne işe yaramadığını anlarsa, düzeltir. Evet. Ben bunları bilgileri ve bilinci yükselterek, değiştirerek gitmek zorundayım. Beyin ne istemediğini anlarsa, neyin işe yaramadığını anlarsa, onun yerine bir şey koyabilir. Oradan bir şey alıp çıkartırsın da o boşluğa bir şey koyabilmeniz. Psikolog olduğunuz için rahatlıkla anlayacaksınız. Evet. Ben bunu yapıyorum. Yani karnını yarıp. Hadi bağırsaklarını hı hı. çıkarttım. Zihni susturarak zihnin ötesine geçiyoruz. Aynen öyle, aynen. Ee, evet. Benim yaptığım iş bu. Çok güzel. Mutluluk ve huzurun kaynağı da bu. Hı hı. Yani insanlar bunu öğrenmek istiyorlarsa, konumuzda evet. öyle bir belki bir final yapalım. Ee, Bilmeleri gereken şey ben kimim, o hı hı. hayattaki hı hı. misyonum ne? Bunun evet. için bir fenomen Hayat olmak Hı -hı. Sıra dışı olmak lazım. Potansiyeliniz ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Nelerse. Bana istiyorsunuz. küçükken bu adam normal değil dediler. Hı -hı. Sonra araştırdım normalin ne olduğunu ve normal olan insanların hiçbirinin mutlu olmadığını gördüm. Evet. Demek ki mutluluk için biraz da sıra dışı olmak gerekmemiş. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür